Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda eski, daha doğrusu hem eski hem de ilk eskiz defterimin videosunu çekiyorum. Çoğunluk şöyle düşünüyor. Herkes doğuştan muhteşem çizimler yapıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Tabii ki de çok küçük yaşlarda muhteşem şeylere imza atan yetenekler de vardır. Fakat genel olarak resim yapmak, çizim yapmak bir öğrenme sürecidir. ve bu zaman zarfında, bu öğrenme sürecinde baştan sona kadar bir gelişim söz konusudur. Hatta gelişim hiç bitmez ve son hiçbir zaman olmaz. Şimdi, bu benim ilk eskiz defterim. Bundan öncesinde tabii ki pek çok çizim yapmışımdır. Fakat ilk defa toplu bir şekilde bir eskiz defterinde düzenli tutup bitirmişim. Bunu 2016 yılında almıştım. Bu sebeple şu an hala satışta mı bilmiyorum. Ama memnundum yani. Sayfa kalitesi güzeldi, boyutu da güzeldi. Eğer eskiz defteri alıyorsanız zaten küçük boyutlarda tercih etmeyin. Görüyorum ve 12-12 eskiz defterleri görüyorum. Onlar sizi çok geliştirmeyebilir. Yani ne kadar büyük çalışırsanız oran orantınız daha çok gelişecektir. O kadar çok gelişecektir ve başlıyoruz. İlk sayfayla başlıyorum. İkinci sayfada böyle bir portresi bir şey çalışmışım ve yanında bir figür çalışmışım. Yani çok yorumlamak istemiyorum genel olarak zaten göreceksiniz. Devam edelim. Bazı şeylerin hikayesi var, burada onları anlatırım. Burada E çalışmaya başlamışım. İlk el çizimlerimden biri olmuş 2016'da. Geçelim. Bu sayfayı çok seviyorum. Yani. Arkadaşlar, şimdi okuduğum lisede şöyle bir şey vardı. Ee, bir konu veriliyordu, bir, ya da bir yarışma oluyordu ve ona çizim yapıyorduk. Ben buradan bir takı tasarım yarışması için bir şeyler çizdim. Fakat daha sonra bunu düzgün bir formatta çizip yarışmaya göndermedim. Ama buradaki tasarımları gerçekten hala çok beğeniyorum. Şöyle göstereyim yakından. Bunlar yüzük tasarımları. Şu şekilde. Burada şu detayları falan çok güzel olmuş. Çok beğeniyorum. Burada yine bir kolye çizmişim. Bu sayfa bu şekilde. Buradaki tasarımları gerçekten beğeniyorum. Kötü de çizmemişim yani o yıllar için. Hatta şurada minik bir ayrıntı. Burada çok çizdiğim yere, yuvarlak çizdiğim yere çalan birini koyabilirim diye düşünmüşüm. Ve da böyle bir minik çizimini yapmışım. Yani tamamen hayal gücü. Burada şu kısma İstanbul'u falan Galata Kuleysi'ni çizmişim. Bu, bu şekilde. Devam edelim. Evet, bunlar yine yarışmalar için. Tam aslında eskiz denen şey bu. On aklına bir şey gelir ve karalarsın. Burada bir pankek çizmişim. Yanında iki insan. Ama pankek devasa ve insanlar onu süslüyor. Şimdi yarışmanın konularına falan çok girmek istemiyorum. Burada yine başka bir fikir. Burada temizlik yapan bir çocuk ve hayalleri işte arkaya doğru mezun olup elini sallayacak falan filan diye düşünmüşüm. Bu da daha demin anlattığım bir önceki sayfadakinin farklı bir versiyonu. Tam olarak eskiz dediğimiz şey bu aslında. Daha böyle hızlı akla gelen şeylerin anında kağıda aktarılması. Devam edelim. <gülüyor> Bunda bir tuhaflık var. Henüz tam çözemedim ama geçelim. Sonra yine burada bir yarışma için bir fikir düşünmüşüm. Böyle eskiz olacak şekilde çizmişim. Kumu saati, kum saatini çatlatıyor çocuk. Yani hayal gücü diyebiliriz bu çizimlere. Geçelim. Burada anlatımı çalışmışım. Biraz kaslara çalışmışım. Yani gayet güzel görünüyor bence. Gelelim buraya. Burada bir bacak çalışmam var. Bir portre var. Portrem biraz kızgın bakıyor. Kızgın mı? Mutsuz mu? Onu da tam anlamadım. Burada bir bebek çizmişim. <gülüyor> Çok tatlı gülen bir bebek. <gülüyor> Hop, bu taraf değil. Buradan devam edelim. Bu da benim anlattığım pankek hikayesi. İnsan gençken hayatını inşa eder şekil verir demişim. Geçelim. O, bu tam eski sayfalarım. Başka bir yarışma için bir tasarım fikri bulmam gerekiyordu. Ve onu bulurken gerçekten burada bir beyin fırtınası var. Daldan dala atlamışım, fikirden fikre uçmuşum. En sonunda da ortaya güzel bir şey çıkmıştı. Hatta çeyrek finali deniyor, bir finale kalmıştı. Belli bir ilk elemeleri falan geçmişti tasarımım. Ama daha sonra ergonomiden mi kaybetmiştim. Sanırım onun yapılması şu anda çok kolay bir şey değildi. Bunu oraya gelince açıklayacağım. Yine burada aynı şekilde tasarım aşamalarım devam ediyor. Bunu şöyle göstersem daha güzel olacak. Burada yine tam olarak eskiz denilen çalışmayı görüyorsunuz. Fikir bulmaya çalışıyorum. Bir şeylerden esinlenmeye çalışıyorum burada. Evet, görsel olarak şu an güzel bir şey yok. Ama birazdan bu fikir çalışmalarından ne çıktığını göreceksiniz. Bakın burada şekillenmiş. Projemin bu olmasını seçmiştim. Burada yine eskizler, ölçüler. Pek çok şey var. Daha farklı nasıl olabilir diye düşünmüşüm. Çizmişim de çizmişim. Şu kısım şimdi... <gülüyor> Şerle Müdür bizi odasına çağırıp... işte bir... Logo tasarımı rica etmişti ve onun için fikir düşünüyorduk. Tabii sonra havada kalmıştı bu olay ama onun için çalışmalar yapmıştım. Burada bir portre çizimi var. Yani ne kadar düzgün olduğu tartışılır. Yine burada bir portre var. Onu da geçelim. Çok bakmaya gerek yok. <gülüyor> burada da aynı şekilde bir portre çalışmışım. Dediğim gibi okulumuz için bir logo düşünüyorduk. Çünkü okula yeni bir kıyafet yapılması planlanıyordu. Daha sonra tabii yapılamadı. İşler değişti. Doğru yönde Evet. Yine burada bir beyin fırtınası. Ne tasarlayabilirim ne çizebilirim. Burada yine benim o meşhur. Daha deminden beri gördüğümüz ama düzgün bir şekilde çizmediğim tasarımım. Devam edelim. Tasarımımı bu sefer karar vermişim ve büyük bir alana çizmişim. Hava durumuna göre değişen ekran yazmışım. Aslında bu antrede yer alan bir portmanto olacaktı. Buradan kapanıyor. Bu iç kısma geçecek. Aynı şekilde dışarıya çıkacak. Şu kısım askılık. Şu kısımda hava durumuna göre değişen ekran olacak. Ve sen dışarı çıkarken hava durumunun ne olduğunu aslında oradan göreceksin. Eğer hava yağmurluysa, o kısım yağmurlu bulutluysa o ekran, dijital ekran bulutlu olacak. Ve dokunduğun an algılayan sistem yazmışım. Hatta belki dokunduğun değil de önüne geldiğin anda hemen açılıp sana hava durumunu falan gösterebilir diye düşünüyorum. Burada sanırım bunu bir afiş için çizmiştim. Öyle hatırlıyorum. Tam emin olamadım. Yine bir burada <gülüyor> portremsi bir şeyler var. Geçiyorum. Evet. Burada güzelce çizmişim tasarımımı. Bu tasarımına ben katıldım. Hava durumuna göre değişen ekran. Bir kısımda aynen katlanabilir. Askı bu katlanarak iç içe geçiyor veya yer kaplamayacaktı. Yazmışım. itlip içerisine girebiliyor. Yazmışım. Ayakkabılık kısımları şuralar. Çekmecelerdeki gibi sistem. Şu kısımda bu cello görüntüsünün şu kısmında çıkarılabilen şemsiyelik. Çıkarılabilme sebebi de içinde biriken suyun atılabilmesinin sağlanması. Devam edelim. Burada bu arada bir gölgelendirme yapmışım. Tam olarak bir dolap dolap olduğu şekle gelmiş yani benzemiş. Burada yine afiş için bir şeyler yapmışız. Sanırım ödevdi bu tam hatırlamıyorum. <gülüyor> bir beyin fırtınası daha. Şöyle direkt burada da hızlı geçebiliriz. Aynı şekilde bank tasarımı yapıyordum bu arada. Bu onun içinde şu an hatırladım. Burada fikir bulmaya çalışıyorum. En son böyle bir film makinesi şeklinde bir bank tasarımı yapmıştım. Devam edelim. Hop evet. Şurada mesela burada bir film şeklinde bir oturma alanı olacaktı. Bu arada bunlar yüz aldım diye hatırlıyorum. Bu tasarımı yaptım. <gülüyor> Notumu almıştım tabi daha güzel çizmiştim. Bunlar tamamıyla eskiz çalışmalarım. Burada sanırım mutfak teknik çizim için ölçülerini not almışım. Çok karışık not almışım ölçüleri ama o zaman anlıyordum. Şöyle mutfak tasarlamıştık kılavuzet ölçülerini falan yazmışım. Devam edelim. Gerçek eskiz defteri gerçekten bu. yani Son zamanlarda tuttuğum eskiz defterleri daha çok ser defterleri gibi. Yani kusursuz, daha çok bitmiş. Asıl eskiz defteri buydu arkadaşlar. Hakkını vermiş. Eskiz çalışmalarla dolu fikir bulmayı amaçlayan bir defter. Yeni bir eskiz defteri almayı planlıyorum bu arada. Ve o eskiz defterini de gerçekten öğrenme amaçlı hakkını vererek kullanacağım. Aynı şekilde A4 boyutlarında büyük bir defter almayı planlıyorum. Sizinle de paylaşacağım. Çok fazla soruluyor. Hangi kağıda kullanıyorsun? Hangi kalemi kullanıyorsun? Yani kanalda hangi kalemi kullandımadan videolar çektim. Hatta tavsiye olacak şekilde birkaç video ekledim. Oradan görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Size nasıl kalem seçmeniz gerektiğini de söyledim. Fakat kağıt konusunda hiçbir şey demedim. Yani belki kağıt olarak yine bir şey demem ama eski defteri bulursam kendim için size de tavsiye edeceğim. Şu an bir eski defteri arayışındayım çünkü. Burada da bir anatomi mi diyeyim? Vücut çalışması yapmışım. Yani gayet normal aslında. Biraz çizgilerim sert geldi gözüme ama... Sonra burada bir el çalışması var. Bunu da beğendim. Yani. O zamanlar için gayet güzel olmuş bence. Tabii ki kusurlar vardır. Ben de minik minik hayvanlar çalışmışım. İlk çizimlerim burada ilk İlk defa hayvan çizimi çalışmıştım. Köpek kafası çizmişim. Geçelim. Önce şu tarafa bakalım. Burada çizmişim beğenmemişim sonra bir de karalamışım ve yeni sayfaya geçmişim aradaki farka bakın bir buna bakın bir bir sonraki sayfaya bakın burada da portre çalışmışım buradaki bu yumuşak tonlamam çok hoşuma gitti Yani böyle bir tam oturmamışlık da var gibi ama bu yumuşaklığı sevdim hem sert hem yumuşak aslında farklı bir tarz oturtmuşum geçelim Arkasında yine bir portre çizmişim. Biraz gölgelendirme çalışmaya çalışmışım. Geçelim. Şimdi buradaki kısımda yine sanırım bir ödev, bir karikatür yapmam gerekiyordu. Mesleğimiz <gülüyor> tükeniyormuş yazmışım. Bu yuvarlanmalarımıza bakılırsa iyi bir dayan buraları geçiyorum arkadaşlar. Burada yine bir karikatür var. Bunları hep ödevdim. <gülüyor> Bunu açıklayayım. Snapchat kameralarında bu hani köpek emojileri falan o zaman çok popüler olmuştu. Ben de kadın o fotoğraf çekilirken arkadan bir köpek ona bakıp biz ne zaman evrim geçirdik ki hani buradaki görüntüyü görüyor falan diye bir <gülüyor> karikatür yapmışım. Bunu da geçiyorum. Geçtik. Evet. Bunlar benim lisede sanırım stresli zamanlar mı denir? Daha çok böyle ilgi alaka daha çok böyle bir uğraş isteyen zamanlardı. Teknik çizim için önce eskiz defterine eskiz çalışması yapmışım. Daha sonra bunu büyük kağıtlara daha teknik bir şekilde cetvellerle falan geçirmiştik çizimini. Sanırım burada ben Mutfak tasarımı yapmışım. Mutfakta plan görüntüsü şu an bu. Geçelim. Hmm, bakın. Burada yine bir tasarım yapmışım. Kafeler için separatör tasarımı yapmışım. Orada yine önceki sayfalarda görmüştünüz. Film teması demiştim oturma yeri için. Mesela bu sefer film temasını kafelerde bir böyle separatör için kullanmışım. Separatör dediğim şey ayraç aslında. Buralar boşluklu olacaktı diye düşünmüştüm. Burada bir masa. Ve arka tarafta da bir masa. Ve böylelikle iki masa birbiriyle temas halinde olmayacaktı. O zamanlar korona yoktu. <gülüyor> Ama şu an korona için gerçekten çok mantıklı bir tasarım ben. Burada başka separator tasarımları da yapmışım. Şu taraftan devam ediyoruz. Burada bir portre yapmışım. Canım sıkılmış belli. Geçelim. Arka tarafında tekrar bir portre çalışmışım. Geçiyorum. Bu sefer tükenmez kalemle bir şeyler karalamışım. <gülüyor> tekrar bir portre çalışmışım. Sonuçta tükenmez kalemle geçmeye karar vermiş ve bırakmışım. Geçelim. Bunu direkt geçiyorum. Bu dilek fenerleri çizmişim. Tükenmez kalemle bir şeyler karalamaya devam etmişim. <gülüyor> şu ne alaka hiçbir fikrim yok. Daha sonrasında burada bir figür çalışmam yer alıyor. Gördüğünüz gibi çok kusurlu ve kötü görünüyor. Diğer taraftan devam. Burada yine bir tasarım düşünüyorum. Sanırım ödev verilmiş yine. Sonrasında burada... Şimdi bunun için bir şey demek istiyorum. Fikir çok güzel bence. Mantar ve mantardan... Denize değil de Toprağa mı dalsın bir kadın Hani ben buradaki fikri Beğendim hatta ileride tablolarımda da Kullanabilirim ama çizim Kötü yani eski zeriftir bunun için var Aslında fikir üretebilmek Ve gelişmek için O yüzden buradaki fikri beğendim Geçiyorum Bir sayfa boş mu bırakmışım diyecektim Bırakmamışım böyle Çirkin bir şey yapmışım <gülüyor> Devam edelim. Bakalım. Orkasına da kalem denemişim. Yeni aldığım kalem sesini denemişim. Bitti. Bu kadar. Yani gördüğünüz gibi arada güzel çizimler var. Ama hep güzel çizimler de yok. Bu güzel çizimlerin ortaya çıkması için bazen kötü çizimler ortaya çıkıyor ki elimiz alışsın. Tekniğini öğrenelim. Daha güzel çizelim diye. Bu defterimde markasını göstereyim. Belki... Almak isterseniz bilmiyorum satışta mı şu an var mı diye ama ben daha farklı bir eskiz defteri almak istiyorum. Biraz daha yine bu boyutlarda telli belki yandan telli olabilir. Bu şekilde arkadaşlar yani muhteşem şeyler var mı? <gülüyor> Kesinlikle tartışılır ama ilk zamanlar için ilk eskiz defteri için Gayet tamam bir defter yani çizimim kötü eskiz defteri kullanmak istemiyorum daha gelişince eskiz defteri kullanacağım gibi bir şey demeyin kesinlikle bu defteri zaten gelişmek için alıyorsunuz fikir üretmek yaratıcı olmak için alıyorsunuz insanlara gösterip wow ne kadar güzel çizmişim diye göstermek için almıyorsunuz bu sebeple hani güzelliğini değil de gelişiminizi düşünün ve kesinlikle bir eskiz defteri edinin derim. Sonra böyle geçmişteki eskiz defterlerinize bakıp ne kadar gelişmişim ben diye düşünürsünüz. Gayet güzel, motive edici bir şey gelişiminizi görmek. Böyle eski çizimlerinize bakınca, onların hepsi böyle bir arada olunca gelişiminizi daha kolay fark ediyorsunuz. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım bir eskiz defteri edinir ve çizim yaparsınız. Kendinizi geliştirirsiniz. Görüşmek üzere.